Problem çözmek ve karar vermek için çoğu zaman beyninizde saklamakta olduğunuz bilgilere erişmeniz gerekir. Peki ama bu bilgi nasıl saklanıyor? Hiç olasılık söz konusu. Ama biz bu videoda anlam-bilimsel ağ yaklaşımına yoğunlaşacağız. Bu yaklaşımda kavramların beyninize birbiriyle bağlantılı fikirler halinde yerleştiği ileri sürülüyor. Bunu bilgisayarlarda kullanılan bilgi saklama yöntemine benzetebiliriz. Farklı kavramları temsil eden farklı düğümler var ve bu düğümler birbirleriyle bağlantılı. Düğümlerin bağlanma biçimine göre birbiriyle yakından ilgili fikirler arasındaki bağlantılar kısa. Daha az ilgili fikirler arasındaki bağlantılarsa daha uzundur. Bu söylediğimi somutlaştırmak için bir örnek vereyim. İlk anlam bilimsel A modeli, hiyerarşik bir yapıya sahipti. Yani kavramların yüksek mertebeli kategorilerden düşük mertebeli kategorilere doğru sıralandığı düşünülüyordu. Biz genel bir kategoriyle başlayalım. Bu düğüm, hayvan düğümü. Hayvan başka düğümlerle bağlantı halinde olabilir. Mesela kuş veya balık. Kuş düğümü de kanaryaya bağlanabilir. Veya serçeye ya da biraz daha uzak bir bağlantıyla deve kuşuna. <gülüyor> Kuş deyince aklınıza gelen ilk şey muhtemelen deve kuşu değildir. Bağlantısı da bu yüzden daha uzun. Ama sakladığımız bilgiler böyle basit isimlerden ibaret değil. Düğümlerdeki kavramların karakteristik özelliklerini de saklayabiliyoruz. Beynimizin verimli olduğunu söyleyen bilişsel ekonomi ilkesine göre bu özellikleri mümkün olan en üst düğümde saklıyoruz. Mesela nefes alır bilgisini her hayvanın düğümünde ayrı ayrı saklamaktansa sadece hayvan düğümünde tutuyoruz. Sesi hoştur veya bacakları uzundur gibi daha belirgin özelliklerse daha alt düğümlerde yer alıyor. İnsanların belli ifadeleri teyit etmesi için geçen süre, bu tür hiyerarşik bir düzenin varlığını destekleyen çok ilginç bir kanıttır. Bu örnekte insanlara bir ifade veriliyor. Ve onlardan bu ifadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu söylemeleri isteniyor. İnsanlar Kanarya'nın Kanarya olduğunu haliyle çabucak teyit ediyor. Kanarya'nın bir kuş olduğunu teyit etmeleri biraz daha uzun sürüyor. Ve bir hayvan olduğunu teyit etmeleri daha da çok zaman alıyor. Bu, bilgiyi hiyerarşik bir düzen içinde sakladığımız fikrini destekliyor. Çünkü iki düğüm arasındaki bağlantıyı teyit etmemiz için gereken süre ne kadar uzunsa, o bağlantıya ulaşmamız için kat etmemiz gereken bağlantı sayısı da o kadar çoktur. Fakat bu her hayvan türü hatta kategorisi için geçerli değil. Mesela bazı insanlar domuzun bir hayvan olduğunu teyit ederken bir memeli olduğunu reddetme eğiliminde olabilir. Bu ve bunun gibi sorunlar Collins ve Loftus'u anlam bilimsel ağın geliştirilmiş bir versiyonunu oluşturmaya itti. Hierarşik bir yapıya sahip olmayan bu modele göre, her anlam bilimsel ağ, deneyim ve bilgilere bağlı olarak gelişiyor. Bağlantılar, farklı bireylerde daha kısa veya daha uzun olabiliyor ve yüksek mertebelik kategorilerle alt kategoriler arasında doğrudan bağlantılar kurulabiliyor. Anlam bilimsel ağların güzel yanı, aklımızdaki tüm fikirlerin birbiriyle bağlantı halinde olduğunu söylemesi. Yani bir kavram hakkında düşündüğümüzde ona bağlı diğer kavramlar da gün yüzüne çıkıyor. Bilgiye erişim kolaylığındaki bu artışa aktivasyon yayılımı adı veriliyor. Mesela itfaiye aracı dediğimde, Aklınızda sadece itfaiye kamyonu değil, kamyon, yangın, hatta kırmızı kavramları da aktive oluyor. Ve bu da bu kavramları hatırlayıp teşhis etmenizi kolaylaştırıyor.